Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Geçtiğimiz günlerde F-35C kazası ile ilgili size bir video hazırlamıştım ama bugün yepyeni görüntüler ortaya çıktı. Ve kazanın oluş şekli ile ilgili oldukça fazla bilgi veren görüntülerdi bunlar. Günümüzde işte sosyal medya çağındayız. Hiçbir bilgi gizli kalmıyor. Yeter ki siz ona ulaşacak olan yerleri bilin. Ve farklı farklı her kazadan sonra ilginç ilginç videolar tüm kısıtlamalara rağmen etrafa yayılıyor ve bizler de bu videoyu sizlere hazırlıyoruz. Hatırlanacağı üzere 24 Ocak'ta Güney Çin denizinde görev yapan USS Carl Vinson uçak gemisindeki VFA 147 filosuna ait bir F-35C uçağı düşmüştü. Bu aynı zamanda C modelinde ilk kazası olmuştu. Malum binlerce kere anlattık. Tekrar edelim burada. F-35'in 3 ayrı modeli var. A modeli hava kuvvetleri için uzun pistlerden iniyor kalkıyor. B modeli deniz piyadeleri için yapılmış bir uçak. Kısa kalkış ve dikine iniş özelliğine sahip. Bir de C modeli var. C modeli de donanma modeli. Katapult olarak adlandırılan o adeta sapan sistemiyle çekilerek resmen fırlatılıyor uçak. Ve daha sonra da inişe gelirken işte bu kazada olduğu gibi Kancasını indiriyor, güverteye de teker koyduktan sonra o kancanın teli yakalaması ve uçağı kısa süre kısa metreler içerisinde durdurması gerekiyor. Oldukça zor bir operasyon. Daha önceden F-35A ve B serilerinin kazaları meydana gelmişti. Hatta hatırlayacaksınız geçen sene Kasım ayında Akdeniz'de görev yapan... İngiliz kraliyet donanmasına ait uçak gemisinde bir F-35B kazası olmuştu. O kazayla da ilgili video hazırlamıştım. Ee, uçağın motorlarını koruyan özel okumaşın unutulduğu, bu şekilde e, motorda çok ciddi bir kalkış sırasında soruna neden olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Ee, bazı arkadaşlarımıza işte bunlar gizleniyor, şöyle oluyor, böyle oluyor dedikten sonra bir video ortaya çıkmıştı ve o tabii ki o videoyu yayan kişi de İngiliz Kraliyet Donanması'na tespit edilerek gözaltına almış sonra da tutuklanmıştı. Yani gördüğünüz gibi hiçbir saklanan gerçekler bir şekilde ya çabuk veya biraz zaman geçiyor üzerinden ortaya çıkmış vaziyette ve halen de İngiliz Kraliyet Donanması'ndan kazayla da ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil hatta geçtiğimiz günlerde de uçağın enkazı Akdeniz'den çıkartılmıştı. Gelelim F-35C kazasına. Videoda bu görüntüler Pilot olarak adlandırılan Pilots Landing Aid Television pilotun iniş sırasında yardım eden bir sistem bu ve bu sistemde en önemli nokta uçağın süzülüş hattını yakalayıp doğru bir şekilde gelmesini sağlatan bir sistem. Bu kazada da gördüğünüz gibi uçak üzerinde çok ciddi bir çöküş var yani uçak çok hızlı irtifa kaybederek güverteye doğru yaklaşıyor. E, hatta e, bu tür durumlarda güvertede pilota yardımcı olan Tabiri caizse böyle yandan antrenör gibi taktik veren tecrübeli pilotlar bulunur. Power olarak adlandırılan power uyarısı yapıyor yani uçağın motoruna güç ver uyarısı veri yapıyor ve arkasından da wave off, wave off diyor yani pas geç bu donanma avacılığında kullanılan bir tabir wave off diyor ama uçak pas geçemiyor güvertenin üç kısmına resmen çarpıyor çarptıktan sonra tabii ki bir gövde hasarıyla birlikte pist üzerinde sürüklenmeye başlıyor enteresan olan bu sürüklenme ile birlikte arkadan bir alev, e, alevlerin çıkması, alevlerin uzaması ve bu şekilde adeta kayarak güverteden sonrasında denize doğru düşüyor. Bu kayma sırasında da pilot doğru bir zamanlamayla fırlatma koltuğunu kullanarak uçağı terk ediyor. Fakat bu vurma sonrasında ortaya çıkan alevler ve arkasından sürüklenme sırasında da Pilot dahil 7 denizci yaralanıyor. Bunlardan bir kısmının durumu da ağır. Ve hemen bu yaralılar helikopterle Filipinler'deki daha böyle donanıma sahip bir hastaneye kaldırılıyor. Şimdi havacının temel eğitimleri sırasında en önemli konulardan bir tanesi kalkmak. Havada kalan bir hava aracı yok ve sonrasında bunu emniyette indirmek gerekiyor. İster deniz üzerinde bir uçak gemisine inin. İster bir deniz uçağı, uçsuz bucaksız bir pistiniz olsun veya farklı alanda bir bir yere ineceksiniz. İnerken sonuçta bir teker koyacağınız bir noktayı pilotun belirlemesi gerekiyor. Uçak gemisinde kilometrelerce bir deniz var etrafınızda ve ineceğiniz yer çok kısa bir pist. İşte karada 3000 metrelik pist. Burada güvertenin uzunluğu sadece 300 metre örneğin farklı farklı bu pistlere çok dikkatli gelmek lazım. Belirli bir süzülüş hattı belirleniyor. Bu süzülüş hattında olmak uçağın belirli bir açıyla fazla çökmeden, üzerinde de kalmak. Üzerinde kalırsanız ileri teker koyarsınız. Durma mesafeniz kısalır. Alçakta kalırsanız zaten pist gemiyle birlikte başlıyor. O güverteye denk gelemezsiniz. Kısa kalırsınız. Bu yüzden bu hattın tutulması gerekiyor. Hatta da bu çöküşü uçakta ilgili bir çöküş yaşandığı zaman çöküşü gaz açarak pilot değerlendiriyor veya yüksek kaldığı zaman gaz kesiyor. O hattı yakaladıktan sonra o hattı tutturmaya çalışıyor. İşte alçak kalıyorsa gaz ekliyor, yüksek kalıyorsa gaz kesiyor veya süratte bu sırada tabi uygun süratte de yaklaşmak zorunda. Bu süratler o kadar kritik ki. Birkaç nat olarak adlandırılıyor biliyorsunuz uçaktaki kilometre değil 1.85 bir deniz mili yani nat eşittir 1.85 kilometreye eşit. Ve doğru süratte tutması lazım. Bu süratlerde o kadar kritik ki uçağın stol olarak adlandırılan süratsiz kalma süratinin böyle bir tık üzerinde. O yüzden inişler çok önemli. İndikten sonra o noktayı tutturacak, teker koyacak ve kanca inecek aşağıya. Oradaki tele yakalayacak. Duramadı birinci teli, ikinci teli var. Zaten o sırada pilotun gaz vermesi lazım ki acil bir durumda tutmadı diyelim o teli veya duramayacak pas geçerek tekrar yükselmesi. Yükseldikten sonra da dönerek inmesi gerekiyor. Bu kazada tabi şu an bu videolar eşliğinde yorum yapmak çok basit tabi ki ama uçan çöküşü yani o hattın altında kalması bir pilotaj hatası olabilir gibi duruyor. Ama tabii bu arada bilmiyoruz. Uçakta belki de bir acil durum var veya oluşan bir mekanik arıza var bilmiyoruz. Bunlar yapılacak kaza araştırmaları, oluşturulacak raporlarla ortaya çıkacak. Burada biraz pilotaj gibi duruyor çünkü bayağı ciddi bir çöküşle o hattın altında kalmış durumda pilot. Evet Güney Çin Denizi'ne uçak düşmüş durumda. Ve bu tabi çıkartılacak önümüzdeki günlerde ve bir ciddi bir incelemeden geçirilecek eksiklikler belirlenecek tabi giden uçak gitti 100-100 küsür milyon dolarlık uçak e, tabiri caizse denizin dibini boyladı bir daha kullanılamaz ama buradan çıkartılacak olan dersler teknisyenlerden uçuş eğitimine uçağın tasarımından komuta kontrolü kadar farklı farklı alanda dersler çıkartılacak. Önemli olan bu derslerin ortaya çıkartılıp önlem alınması ve sonrasında benzer kazaların önüne geçebilmek. Zaten işte havacılığı bu şekilde uçuş emniyetini çalışırsanız bir yerlere taşıyabiliyorsunuz. İpin ucunu bıraktığınız zaman kazalar oluyor. Her kazada sonuçta e, giden can kayıpları ayrı bir dert. Maddi hasarlar ayrı bir dert. Bunlar da çok, çok ciddi ciddi problemler oluyor. Gözüken bu. Daha önceden bu haberi yaparken bazı Okuyucularımız hem web sitemizde veya YouTube kanalımızda bir video hazırlamıştık bununla ilgili. ilk gelen fotoğraf ve video üzerine bazı sorular sormuştu. Örneğin böyle bir Kırım'da pilot hatası oldu. Ne oluyor uluslararası anlamda işte orduların, hava kuvvetleri bilimlerinin veya filoların farklı farklı uygulamaları var mı diye. Öncelikli olarak dediğim gibi önemli olan burada kazanın nedenini çıkartabilmek. Sonuçta kimse bilerek isteyerek bir kaza yapmıyor. Burada ne eksik? Neyin değerlendirilmesi yanlış yapılmış, bunlar değerlendiriliyor. Eğer gerçekten pilotun çok ciddi hataları varsa bir ceza olarak pilotluğu alınabiliyor veya yetkileri kısıtlandırılıyor. İşte öğretmen pilotsa öğretmenliği alınabiliyor veya işte lider olarak adlandırılan işte kol komutanısa bunun gibi özellikleri varsa bu yetkileri alınabiliyor. Bazen de uçuştan ayrılabiliyorlar. Fakat tabii çoğu fırlatma olayında bu fırlatma koltuğu kullanıldığı zaman pilotlarda ciddi vücutlarında hasarlar oluşuyor. İşte bellerine aşırı yük binmesi, boyunlarına aşırı yük binmesi gibi veya yaralanabiliyorlar. Buradan da sağlık açısından ciddi sorunlar çıkabiliyor. Sonuçta kasti olarak bu kaza meydana gelse bile Pilot hani dünyada herhalde 100 milyon dolara ödeyebilecek insan sayısı tazminat olarak bir elin parmakları belki de bırakın onu işte yaralanan denizciler var tazminatları şunları bunları bunlar baya bir maddi anlamda karşılamanın çok zor olduğu şeyler veya ileride o pilot terfi edip komuta kontrol aşamasına geldiği zaman tabi ki bu kaza kırım hatalıysa kendi dosyasında onun puanını kıracak önemli bir adım olmuş oluyor. Benzer durum sivil havacılık için de geçerli. Farklı farklı kurallar var ama sonuçta hiçbir pilot e, böyle bir kırım yaşamak istemez. Veya sivildeyken herhangi bir şekilde yolcusunun başına, ekibinin başına böyle bir şeyin gelmesini istemez. Bu nedenden dolayı pilotlar e, uçuşları için işte konsantre olurlar, eğitimlerini tam almaya çalışırlar. Gerçekten aynı anda yapılması gereken yüzlerce iş çok doğru ve nokta atışıyla karar vermek için saniye değil saniseleri olan bir iş pilotluk. F-35 kazasıyla ilgili sizlere son bilgileri aktarmaya çalıştığım detaylı havacılık ve savunma haberleri tolgozbek.com'da bizleri sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer katıl tuşuyla da bizlere destek verirseniz çok mutlu oluruz. Sorularınız ve işbirlikleriniz için info@tolgozbek.com mail adresine bizlere mesaj atabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Thank you.